Bugün 9 Mart 2022 Çarşamba. Merkür günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen ay zihinsel faaliyetlerimizi güçlendiriyor. Bugün haber trafiği ve bilgi paylaşımı çok yoğun olabilir. Farklı birçok konu ve detay gerektiren işle ilgilenebiliriz. Yakın çevre ilişkileri, gezi ve seyahatlerde öne çıkabilir. Sabah saatlerinde ay Kova burcundaki Mars ve Venüs'ü e uyumlu görünümde olacak. Zihnimiz gün genelinde çok hızlı çalışabilir ve bu durum bazı huzursuzluklar da yaratabilir. Çevremizdeki kişilerde yoğun bir iletişim kurabiliriz. Yeni bilgiler öğrenebilir, düşüncelerimizi başkalarıyla paylaşabiliriz. Yaşam enerjimiz ve motivasyonumuz güçlenirken kendimize dış dünyada ifade edebilir, dikkat çekebiliriz. Bunu yaparken oldukça özgür ve bireysel olmamız mümkün. Toplumsal ve evrensel konularla ilgilenmemiz, teknoloji ve dijital alanlarda da çok aktif olmamız mümkün. Gece saatlerinde İkizler Burcu'ndaki Ay, Balık Burcu'ndaki Jüpiter'le dik açı yapacak. Duygularımız yoğunlaşırken çok değişken ve dağınık enerjiler altında olabiliriz. Yakınlarımızdan ilgi, sevgi, şefkat ihtiyacımız artarken abartılı tutum ve davranışlar da gözlenebilir. Kendimizi doğru ifade edip duygularımızı dengede tutmakta fayda var. Ruhsal çalışmalar ve tefekkür faydalı olabilir.